Sevgili çocuklar, sizlere bugün avometreyi tanıtmak istiyorum. Şimdi şu elimde gördüğünüz aletin adı avometredir. Avometre ile ne yapabiliriz? Avometre ile direnç ölçeriz. Volt ölçeriz. Ve akım şiddeti amper. Bundan dolayı zaten akım şiddeti Volt ve Ohm ölçtüğü için Avometre denilmiştir. Şimdi biz bu Avometre'nin üzerinde e, gördüğünüz gibi şurada e, şurası gördüğünüz gibi Volt doğru akımı ölçen yer. Şu gördüğümüz alternatif akım Şurası akım şiddetini ölçen değer yerlerini gösterir. Şuralarda 10'dan başlar kilo kadar olan dirençleri ölçer. Şimdi önce ben bugün bu dersimizde dirençleri bir hatırlatalım. Direnç neydi? Şu gördüğümüz küçük aletlere direnç diyoruz. Bunlar genelde elektrik, elektronik devrelerde bol miktarda kullanılır. Kullanılır. Bu dirençlerin görevi biliyorsunuz. Devrede akım şiddetini azaltmaktır. Direncin tanımını şöyle kısaca yaparsak direnç nedir? Bir devrenin iki ucu arasındaki potansiyel farkını akım şiddetine oranı sabit olup buna direnç denir. 10 denilen bilim adamı tarafından bulunduğu için de buna omkağın. Şimdi bu elimde var diyoruz birinci ölçmek istiyor. ölçmek için önce bir kere şu aletimizi açıyoruz ve nereye getiriyorum bakın om ölçer yerine getiriyorum. Ve bunun şu anda kaç om olduğunu. Şu anda gördüğünüz gibi direnç 323 ohm. Şimdi biz dirençleri ne yapardık? Paralel seri bağlarız. Önce bu dirençlerin ucuna bir tane daha alayım ve seri bağlayayım. Seri bağladığımızda ne yapacağız? Eşter direnç. Yani toplam direnci bulmak istiyorum. Şimdi burada şu iki tane direnci aldım. Ve direncimiz kaça çıktı bakın 642'ye çıktı. Yani iki tane değer direnç yaptık. Şimdi bir direnç daha alalım. Üçüncü direncimizi ne yapalım burada? Yine seri bağlayalım. Evet, üçüncü direncimizi de seri bağladık. Bakın, üç tane direncimizin eş değer direnci, yani toplam direnci 960. 9, 10. Şimdi bu dirençler biliyorsunuz seri bağlandığında mış direnci artırmak. Şimdi bir de bunu paralel bağlayalım. Paralel bağladığımızda direncin değeri ne olması lazım? Düşmesi lazım. İme <gülüyor> tersleri de. Toplamını alıyoruz eşdeğer direnci bulurken. Şimdi elimde bulunan bu dirençleri alıyorum. Gördüğünüz gibi başka direnç olmaması açısında aynı dirençler olsun diye bunları paralel yapacağım. Gördüğünüz gibi şu dirençleri paralel bağladım. Paralel bağladığımda burada ilk ölçtüğüm direnç değeri neydi? 300'lerdeydi. Sonra 3 tanesinin toplamı ne yaptı? 969 oldu. Şimdi bu 3 direnci paralel bağladıktan sonra değerini ölçmek. dövümüzde. bakın değer ne oldu? 112'ye kadar düştük. Yani paralel bağladığımızda dirençler en küçük direncin değerinden daha küçük olduğunu görüyoruz. Yani paralel, paralel bağlamak amacımız nedir? Elimizde küçük direnç yoksa direncin değerini düşürmek istiyorsak dirençleri paralel bağlarız. Eğer elimizde büyük direnç yoksa direncin büyüklüğünü artırmak için de dirençleri seri bağlarız ve bu şekilde değer direnci denk direnci bulmuş oluyorduk şimdi bu dirençleri böyle belirledikten sonra bir de şu elime aldığım direncin ohm değeri biraz daha büyüktür şimdi bu direncin üzerine baktığınız zaman renkli biliyorsunuz halkalar var bu direncin üzerindeki halkaların görevi nedir? Önce bundan da biraz bahsedelim. Bunlar renk kodları. Her rengin bir kodu vardır dirençler bazında. Renk kodlarını şöyle bir belirtirsem, işte siyahtan başlar. Siyahın renk kodu 0. Daha sonra kahverenginin renk kodu 1. Kırmızının renk kodu 2. Turuncunun renk kodu 3. Sarının renk kodu 4. Yeşilin renk kodu 5. Mavinin renk kodu 6. Morun renk kodu 7. Grinin renk kodu 8. Beyazın renk kodu da 9. Olarak renk kodları bulunur. Bir de direncin üzerinde en son şurada gördüğünüz gibi son halka Tolerans halkasıdır. Yani tolerans hata. Bu son kod, son halka ya altın olabilir ya da gümüş olabilir. Şimdi burada gördüğümüz renk altın. Altının toleransı artı eksi yüzde beştir. Gümüşün renk toleransı da artı eksi yüzde ondur. Şimdi şu elimde gördüğümüz direnç büyük direnç olduğu için bu Kilo ohm olarak yazar. Şimdi şunun üzerindeki değeri bir okuyayım. Genelde elektronikçiler şu dirence baktığında üzerindeki renk kodlarına göre kaç ohm ya da kaç kilo ohm olduğunu e, tahmin ederler. Şimdi biz de buna göre bakalım. Elimdeki birinci kuşak yeşil. Yeşilin renk kodu neydi? 5. Daha sonra e, nedir? Mavi. Mavinin renk kodu kaç? 6. Daha sonraki nedir? Turuncu. Turuncunun renk kodu da 3. Şimdi yeşil ne demiştik? 5 demiştik. 5'in yazıyoruz. Birinci halka 5 olarak yazılır. Daha sonra ikinci halka 6 yanına eklenir. 5, 6 ne yaptı? Baktığımızda 6, 5, 6 yan yana yazarsak 56 yapar. Gelelim şimdi turuncu 3. kuşağımız. Turuncununki de çarpan olarak gelir. Yani çarpan olarak ne görevi yapar? 3 turuncunun renk kodu 3 olduğu için 3 tane 0. Yani 56'nın yanına 3 tane 0 eklediğimizde ne yaptı? 56.000. Nedir? 56.010. Şimdi 56.010 e, büyük bir değer olduğu için Şuradaki aletimizde yerimizi biz kilo ohma getiriyoruz, ondan alıp kilo ohm değerine getiriyorum. Ve şimdi bunun yaklaşık olarak renklerine baktığımız zaman ne dedik? E, 56 bin dedir kilo ohm. Bunu pardon 56 bin ohm kilo ohma çevirirsek 56 ohm yapar. Ancak yalnız bir de son biliyorsunuz halka hata payıydı. Altın olduğu için yüzde beş. Yüzde beş artı eksi değer ölçebilir. Şimdi ölçelim bakalım. Bu e, direncimiz kaç e, ohm, kilo ohm olacak? Evet şu anda ayarları aldım. Normalde ne olması e, söylemiştik? E, 56, kilowatt, 56 kilo ohm olması gerekiyordu. E, tolerans payı da var. Ne yaptı? 55.3 e, olarak ölçmüş oldu. Bir başka direnç daha elimize alalım. Şimdi bu okuması daha kolaydır. Bakın hep bütün renkler dikkat ederseniz turuncu, turuncu, turuncu e, ve 6. Şimdi turuncunun renk kodu kaçtı? 3. Birinci kod 3 yazdık. İkinci halka nedir? 3. O da 3 yazdık. Yan yana getirdik. Ne oldu? 33. Üçüncü halka nedir? Çarpan. E, kaç sıfırımız var 3'te? 3 Üç tane. Birleştirdik ne yaptı? 33.000 ohm oldu. Altın olduğu için %5 hata payı olacak artı eksi toleransı. Şimdi bunu da ölçelim. Ne olması lazım? 33 kW kilo ohm hep wattla karıştırmayalım bunu. Kilo ohm olarak ölçmemiz lazım. Bakalım e, kaç ohm olarak ölçeceğiz. Evet şu arada baktığımızda 32 e, buçuk kilo ohm olarak ölçüyoruz. Yani biliyorsunuz tolerans payı bu ne olabilirdi? 33 buçuk da olabilirdi. 32 buçuk da olabilir. Yani net 33 olma e, olasılığı zaten ee, beklememek lazım Evet gençler ee, dirençler bugünkü konumuzda bu dirençleri verdim bir dahaki dersimizde de sizlere ee, burada ee, işte doğru akım nasıl ölçülür alternatif gerilim nasıl ölçülür bunları doğru voltajı alternatif akıma Alternatif voltajı doğru akıma nasıl çevireceğiz? Bunlarla ilgili bir dahaki dersimizde de size e, bu değişimleri göstereceğim. Şimdi bugünkü konumuzu burada sonlandırarak size sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, evde kalın diyerek dersimizi bitiriyoruz.